Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Bugünkü konumuz 17 Kasım 2021 tarihinde Akdeniz'e düşen İngiliz donanmasına ait F-35B kazası. Mısır açıklarında meydana gelen kazada kalkış sırasında F-35B'den pilot atlamış ve hafif yaralı olarak kurtulmuştu. Bugün bu kazaya bakacağız. Genel bir F-35 kazaları kaç uçak uçtu kaç uçak düştü bugüne kadar bu bilgileri sizlere aktaracağım. Üçüncüsü bu kazadan sonraki en önemli konu F-35'in enkazının bulunması ve denizden çıkartılması bu konuda da bölgede bir rekabet yaşanıyor. Neden bu önemli bir de bu operasyon nasıl yapılacak bunlara birlikte bakacağız. Tarihler 17 Kasım 2021'i gösterirken ben de tam size video hazırlarken bu kaza haberi geldi. Ve o gün Ukrayna motorlarıyla ilgili bir video hazırlamıştım size ve sizlerden de hemen daha yayın öncesinde işte ne zaman bunun videosu gelir diye sorular gelmeye başladı. Açıkçası bu bilgi yani F-35B'nin düştüğü bilgisi Kraliyet donanması tarafından Twitter üzerinden paylaşılmıştı. Çok da fazla bilgi yoktu. Çünkü sonuçta bu uçak gemisi operasyonu. Akdeniz'in ortasında bir yerlerde uçak gemisi. Ve fazla da bilgi gelmeyince bak beklemeye başladık. Yavaş yavaş teknik bilgiler akmaya başladı. Umarım kısa zaman sonra enkaz denizden çıkartıldıktan sonra İngiliz Kraliyet donanması bununla ilgili bir ön bir kaza raporunu kamuoyuyla paylaşacaktır diye düşünüyorum açıkçası. Öncelikli olarak bu kaza İngiltere'nin kaybettiği ilk F-35 kazası. Ben tabii ki F-35'lere işte yok çok kötü uçaktır, yok çok iyi uçaktır demiyorum. Benim gözümde her uçak iyidir ve havacılık kazalarına üzülürüm. Özellikle de hayatını kaybeden birileri varsa gerçekten üzülürüm. Ve detaylarına da merak ederim neden bu kaza olduğuyla ilgili. Kamuoyumuzda bu konuyla ilgili ikiye ayrılmış durumda. Bir taraf ya F-35'ler çok çok kötü uçak. İyi ki almadık bunları. F-35 iyi bir uçak arkadaşlar. F-35'in özellikleriyle ilgili yani alacağınız izinler müdahale ettirilmemesi gibi özellikleri bir tehlike arz ediyor. Onun dışında güzel bir uçak olduğunu düşünüyorum. E, ama bizim biliyorsunuz F-35 programından sonra çıkartıldıktan sonra Türkiye'nin yolu milli muharip uçak. Milli muharip uçak üzerine de odaklanmış durumdayız. Gelelim şimdi kazanın detaylarına. İngiltere'nin e, amiral gemisi diyelim HMS Queen Elizabeth yani kraliçenin şu an 90 küsür yaşında olan kraliçenin adını taşıyan bir uçak gemisine sahipler. Ve bu uçak gemilerinin de şu anki ana uçağı F-35'in B modeli. B modelinin özelliği nedir? Kısa kalkış ve dikine iniş özelliğine sahip. En büyük farkı da gövde üzerinde bir kapak açılıyor. Ve motorun nozılı da Aşağı doğru yönlendirilerek çok kısa sürede kalkış yapmasını sağlıyor. Halen İngiltere'nin elinde 24 adet teslim edilmiş F-35'in B modeli bulunuyor. Bu uçaklardan da 8'i, uçak gemisi üzerine konuşlu. Uçak gemisi üzerinde 8 İngiliz F35'i var ama 10 adet de Amerikan deniz piyadelerine ait F35B bulunuyor. Amerikalı pilotlar ve İngiliz pilotlar karışık olarak bu uçaklarda görev yapılıyor, yapıyorlar ve açıkçası uçak gemisinin de bu konuyla ilgili yavaş yavaş tecrübe kazanarak bir konsept, bir çalışma oturturuluyor bu konuyla ilgili. Kaza günü Verilen bilgilere göre ki ben bu bilgilerin önemli bir kısmını hem kraliyet donanmasının açıklaması hem de çeşitli İngiliz gazetelerinden, İngiltere'de yayın yapan havacılık yayınlarından takip ettiğim kadarıyla uçak pist başına kalkış, görev eğitim kalkışı için pilot hazırlanıyor. Gazlar açılıyor. O sırada göreceksiniz görüntülerden de üstte bir kapak açılıyor. O kapak hava girişinin daha fazla girmesini sağlıyor uçağa motor için ihtiyacı olan ve nozzle. Aşağı doğru yönlendirilerek o kısa kalkış gerçekleştirilecek. İngiltere'nin uçak gemisi konseptinde Sky Jump olarak adlandırılan bir rampa var. Bizim TCG Anadolu'da da bu rampa sonradan eklenmiş durumda. Bu rampanın üzerinden uçaklar e, havalanıyorlar e, ve benzer durumda da bu şekilde bir F35 B kalkışı yapılıyor. Benzer bir yaklaşım Rusların uçak gemisi konseptinde de var. Amerikalıların konseptinde ise deniz piyadeleri versiyon için daha düz bir gövde var. E, donanma versiyonunda da ise katapult yani bir saman, sapan sistemiyle uçak adeta sapan gibi çekilerek fırlattırılıyor. E, havalanıyor ve donanmanın da kullandığı model F-35C modeli. Şimdi uçak pis başına geliyor. Kontroller tamamlandı. Gazını açıyor. O kapak açılıyor. Nozul aşağı. Skyjumptan fırladıktan çok kısa bir süre sonra uçakta bir arıza meydana geliyor. Şimdi bu tür fırlamalarda yani uçak gemisi kalkışlarında Güverteden kesilme ile birlikte kısa süreli pilotun bilinç kaybı meydana gelebiliyor. Ve modern domanma uçaklarında genellikle bu kalkışın devam kumandası, tırmanma kumandası gibi konularda uçak çeşitli sistemler yardımıyla bunu gerçekleştiriyor. O pilotun çok kısa süreli bilinç kaybı sırasında örneğin tırmanış, pozitif tırmanış sağlanıyor. İniş takımları bazı uçaklarda toplanıyor gibi özellikler var. Burada da F-35'te bir yazılım yer alıyor. Yani bu kalkış ki gerçekten en riskli durumlardan biri bu. Çünkü sürat çok düşük. Önünde devam edeceği bir pist yok uçağın. Ve kesildiği zaman gemiden ayrılmış oluyorsunuz. Ve bir arıza yaşandığı zaman yani işte motor arızası, teknik bir kumanda arızası, hidrolik arızası ve benzeri bir yangın veya böyle çok ani gelişen bir arıza uçağın uçmasını engelleyecek bir arıza olduğu zaman... Pilot otomatik olarak sistem tarafından karar verilip uçaktan fırlatılabiliyor. Bu kazada da benzer bir durumun oluştuğu ifade ediliyor yetkililer tarafından. Uçak kesildikten sonra işte motor kaybı mı kumanda kaybı mı artık ne oldu bu rapor sonrasında çıkacak. O sırada fırlatma koltuğu devreye geliyor. Uçağın karapisi fırlıyor arkasından fırlatma koltuğu uçağın hani pilotun. Paraşütünü açacağı emniyet irtifasına kadar e, yukarı doğru fırlatıyor. Altında roketler var. Bu irtifada otomatik olarak pilotu koltuğuna bağlayan kemerler çözülüyor. Paraşüt açılıyor ve arkasından e, uçak zaten suya düşmüş oluyor o sırada. E, pilot da Paraşütü dolarak süzülmeye başlıyor. Bu kazada verilen bilgilere göre pilot atladıktan sonra paraşütü açılıyor. Ve paraşüt uçağın yanındaki çok özür dilerim uçak gemisinin yan bölgesine takılıyor adeta. Ve pilot burada zaten çok tehlikeli bir durumda. O sırada kendine pilot kendi paraşüt kolonlarını otomatik olarak açarak suya doğru atıyor. Suya temasıyla birlikte kendi can yeleni şişiriyor. Zaten çok kısa bir süre sonra da arama kurtarma ekipleri tarafından sudan çıkartılıyor. Tabi bu arada yaklaşık işte 120-130 milyon dolar olan birim maliyetli F-35B de Akdeniz'in derin sularına doğru düştükten sonra aşağı doğru dibe doğru batıyor. Şimdi bu kazayla ilgili araştırmalar sonucunda bakalım ne yapacak. Umarım o raporu da okuma şansına sahip oluruz ve sizlerle de nedenleri kazanın nedenleri hakkında bir şeyler paylaşmış olabiliriz. Şimdi gelelim F-35 kazalarına. Bugüne kadar kaç kaza olmuş durumda? Lockheed Martin zaman zaman işte kaç uçak paylaştı, kaç uçak teslim edildiğini, ne yapıldı, uçuş saatleriyle ile ilgili bilgileri kamuoyuyla paylaşıyor. Benim eldeki, elde topladığım verilere göre ilk F-35 kazası 2014 yılında meydana geliyor. Amerikan Hava Kuvvetleri'ne ait F-35A tipi hava kuvvetleri versiyonu havada motor parçalarında meydana gelen bir kırılma, bir çatlak sonrasında oluşan sorun nedeniyle düşüyor. Pilot atlayarak uçağı terk ediyor. İkinci kaza 2016 yılında meydana geliyor. Bu sefer bir F-35B deniz piyadeleri versiyonu. Bu F-35B'nin de biliyorsunuz F-35 gövde içinde silahların taşıyabiliyor ve gövde içinde o silah bölmesinde bir yangın meydana geliyor. Bunun üzerine de pilot atlayarak uçağı terk ediyor. Bir sonraki kaza 2018'de yine bu sefer bir F-35B Amerikan deniz piyadelerine ait Güney Karalova'yla da meydana gelen kazada pilot uçağı fırlatma koltuğu ile terk ediyor. Tek ölümlü kaza ise bugüne kadar 2019'da Japon Hava Kuvvetleri'nde meydana geldi. Deniz üzeri bir uçuş sırasında Japonya'nın ana karadan epey uzak yaklaşık 120 km açıkta uçak düşüyor. Pilot hayatını kaybetti bu kazada. Bu kazayla ilgili enkaz bulma çalışmaları tamamlandı, incelemeler ve yapılan ölçümler sonrasında pilotun Disoriente olarak adlandırılan oryantasyonunu kaybettiğini, görüşünü kaybettiği ve sonrasında yanlış karar vererek bu uçakla birlikte düştüğü ifade edildi. Bu da genellikle deniz üstü uçuşlarda ufuk çizgisini görmek çok zor oluyor. E, aletli şartlara geçişte bu tür olaylar disoriyanti durumları olabiliyor. Bunlarla da ilgili nihai bir rapor çok fazla paylaşılmadı. Japon kuvvetleri tarafından bu kaza gelmiş durumda. İlginç kazalardan biri de 2020 yılında meydana geldi. E, yine Amerikan Deniz piyadelerine ait F-35B havadan yakıt ikmal eğitimi için gece uçuşu sırasında bir KC-130 e, tipi nakli uçağına yanaşmaya başladı. Fakat burada e, muhtemel bir pilotaj hatasından bu C-30'un mu yoksa F-35'in mi yoksa işte türbülans gibi dış faktör mü bilmiyoruz ama F-35B C-30'a vuruyor. C-30'un da kanat ve pervanelerine çok ciddi hasar meydana geliyor. Pilot sonrasında F-35B'yi fırlatma koltuğu kullanarak yani atlayarak terk ediyor. E, olay sonrasında da C-30 gövde üzerine boş bir araziye mecburi iniş gerçekleştirdi. E, bunlar da kazaya en azından C-130 açısından çok zorlu bir şey çünkü o tür durumda yapısal hasara sahip bir uçağı indirmek çok zor. Bu şekilde bir kaza meydana geldi. Toplama baktığımız zaman 2 adet F-35A ve son kazayla birlikte 4 adet de F-35B düşmüş durumda. Şimdi peki bu enkaz neden önemli? Şimdi buna değerlendirmek gerekirse F-35 stealth bir uçak. Stealth ne yap anlatıyoruz? Radara görünürlüğü çok düşük bir uçak. Ve gövdesinde çok yüksek teknolojiler var. Özel bir boya var, özel bir tasarım var, özel bir imalat var. Ve bu yüzden de F-35'in o düşmüş parçaları e, özellikle işte Ruslar veya Çinler açısından çok büyük önem taşıyor. Kaza. Mısır'ın açıklarında yakın yani Anakara'ya yakın uluslararası sularda meydana geldi zaten uçağın düştüğü yerde hemen belirlenmiş durumda bölgede gelen bilgilere göre İngiliz kraliyet donanmasının denizaltıları dolaşıyor ve bölgeye kimseyi sokmamak üzere böyle yakın bir orada bir operasyon içindeler bu tür büyük objelerin denizden çıkartılması hiç kolay değil. Özel ekipmanlar gerekiyor. Herhangi bir derinlik bilgisi verilmemiş ama ben en azından 1500 metre derinlikte olduğunu tahmin ediyorum. Bu tür durumda önce yerin noktasal olarak tespit edilmesi gerekiyor. Özel alıcılar bir gemi tarafından çekiliyor. Ve o alıcı çeşitli sinyaller yollayarak dipteneler var. Bütün o dip yapısını çıkartıyor ve uçağın yerini tespit ediyor. Tabi şunu da belirtmemizde fayda var. Bazı denizlerde bu tür düşen işte uçaklar dip akıntıları ile yer değiştirebiliyor zamanla birlikte. Bu hareketleri ne yapılıyor, ne ediliyor bunlara dikkat ediliyor. Sonuçta işte nereden baksanız 25-30 tonluk bir uçağın yapısı suyun dibinde. Yeri tespit edildikten sonra derinlik çok fazla. İnsanlığı veya insansız özel denizaltı sistemleri indiriliyor. O derinliğe uçağın kurtarma için işte nasıl kurtarılacak karar veriliyor. Genellikle de özel işte hava balonlar oluşturuluyor. Balonlara bağlarak yukarı doğru çıkartılmaya başlanıyor. Daha sonra işte çekme işlemi vinçlerle devam ettiriliyor. Tabii ki bunu bu çıkartma işlemi çok büyük uzmanlık ve özel ekipmanlar gerektiriyor. Tahmin ediyorum Önümüzdeki günlerde bölgeye bu tür arama kurtarma gemileri gelecektir ve arkasından da İngiltere ve Amerikalılar o enkazı kimseye tabiri caizse tırnak içinde yar etmeden çıkartacaklarını tahmin ediyorum. Enkaz İngiltere veya Amerika için şu açıdan önemli kaza niye olmuş? Bundan sonra hangi önlemler alınmalı işte bir yazılım güncellemesi mi motoruna mı bakılacak hidrolik sistem mi neyse artık kazanın nedeni bunlar üzerinden kanıtlar ortaya Sunulmuş konulmuş olacak bu açıdan da incelemeye değer bir durum söz konusu. Şimdi sonuçta denize nereden baksanız düşen 120 milyon dolarlık bir uçak F-35B ve arkasından düşenler arasında da epey bir F-35'in B modeli var. Tabi bir kısmı dediğim gibi pilotaj bir kısmı başka kaza nedenleri de olmuş olabilir bunlarla ilgili. Bunlar sonrasında rapor çıkarsa sizlerle paylaşacağız. Benim kazayla ilgili edinebildiğim bilgiler bu kadar. Lütfen daha fazla sorunuz varsa bu konuyla ilgili neler yapılıyor, ne yapılıyor, ne ediliyor bana info@tolgozbek.com mail adresinden ulaşabilirsiniz. Yorum da yazabilirsiniz videonun altına. Detaylı havacılık ve savunma konusundaki haberlerimiz tolgozbek.com sitemizde. Bizleri sosyal medya üzerinden de takip edebilirsiniz. E, bu arada Telegram grubumuz da var. Telegram grubumuzda sizleri her zaman bekleriz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.